Değerli izleyenler, Türkiye'den rahatsızın haber bilgileriyle karşınızdayız. Ben de izleyenler, ana haber bilgileriyle başlıyor. Yaklaşık 21.32'ye kadar bu ekranlarda. Güne çıkan gelişmeleri için paylaşacağız benim ana haber başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal cep haber, haber, haber, haber, Facebook Instagram Reddif Ground Type 73.8 YouTube Targamer ve Ömer Tarık Limaz hesaplarıyla yayınlayınız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak değerli dostlar. olayda yayındayız ki kolay kanalımız Tarık Haber videomuz ile ulaşabilirsiniz. Canlı yayında yayınlanan canlı yayın kanalımızda türk dolaşabilirsiniz. yayında ister dost farke kanalımız tarh haber güvenilir ulaşabilirsiniz. İyi i̇şte en iyisi değerli dostlar, TV iş kanalımız Tarık Aperdünen bir televizyoncu. Popolayla yayınınıza beğendiğim Popolay kanalımız, tarık abart bilen ulaşabilirsiniz. Da sohbet odaları var biliyorsunuz Twitter'dan sohbet odalarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Değerli izleyenler ilk haberimize geçiyoruz. Dediğimiz gibi 21 32'ye kadar şu ekranlardayız. Altılı Masanın adayı diyerek isim verdiği Kılıçdaroğlu değil değerli izleyenler aday. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katılı bir televizyon programında Dikkat çeken açılamalarda bulundu. Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altı masanın adayı olabileceğini söyleyen yazıcı gözlemlerim bana bunu gösteriyor, söyletiyor dedi. Yazıcı aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği CHP Mullah Milletvekili Burak Erbay'ın TBM kürsüme çekişte cep telefonu kırması ve 2023 seçimlerine ilişkin olarak da konuştu. İşte detaylar. Haber. Haber. Politika. Siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış. Altılı Masanın adayı diyerek isim verdi. Siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklama AK Parti'nin kritik isminden çarpıcı çıkış. Altılı Masanın adayı diyerek isim verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'nın adayı olabileceğini söyleyen yazıcı, gözlemlerim bana bunu söyletiyor dedi. Yazıcı aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyareti, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği, CHP Mula Milletvekili Burak Erbay'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde çekiçle telefonunu kırması ve 2023 seçimlerine ilişkin olarak da konuştu. İşte detaylar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğinin seçimden önce çıkacağını belirterek, genelde din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. maddeye bir ilave cümle yerleştirmek suretiyle bunu meclisin onayına sunacağız dedi. Rozet'i Meral Akşener taktı. AK Partili eski vekil Turhan Çömez, İYİ Parti'ye katıldı. Yazıcı, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmasının sürdüğünü hatırlatan yazıcı, genelde din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. maddesine bir ilave cümle yerleştirmek suretiyle bunu Yüce Meclis'in onayına sunacağız diye konuştu. O tarihe dikkati çekti. Yazıcı, anayasa değişikliği teklifinin ne zaman meclise sunulacağı sorusuna, Cumhurbaşkanımız yurt dışından dönsün, tekrar bir görüşme yapacağız. Takvim o zaman netleşir düzenleme yıl sonuna kadar büyük olasılıkla en azından seçimden önce çıkar yanıtını verdi. Aileyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeye ilişkin soru üzerine yazıcı ailenin, Türk toplumunun en temel ünitesi olduğunu dile getirdi. Aile ne kadar güçlü ise toplumun o kadar güçlü olacağını kaydeden yazıcı, güçlü toplum güçlü devleti oluşturur. Yani biz aileye son derece önem veririz. Bugün bu aileyi dejenereğe dönüp bir takım faaliyetler, bir takım süflü taleplerin var olduğunu da hemen herkes bilmektedir. Dolayısıyla bu alandaki davranışların Türkiye'nin gündemine sorun olarak yerleşmesini önlemek amacıyla aile kavramını anayasal düzeyde güçlendirmeliyiz değerlendirmesinde bulundu. Akşener'in iki yıl içindeki müthiş değişimi fotoğraflara da yansıdı. Bunu ilk kez açıkladı. Anayasa da zaten aile ile ilgili düzenlemeler olduğuna işaret eden yazıcı, 41. maddede ailenin korunması başlığı var. Bu madde içerisinde ailenin kimlerden oluşacağı ve karı kocanın haklarının neler olduğuna ilişkin bir cümleden ibaret düzenleme çalışması yapıyoruz. Başörtüsü konusuyla birlikte mi getirelim, farklı bir zamanda mı gelsin, bunu da ayrıca tartışıyoruz dedi. ciddi milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çekiçle cep telefonunu kırması. CHP Mula Milletvekili Burak Erbay'ın, Dezenformasyonla mücadele yasa teklifine tepki amacıyla meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırmasına ilişkin soru üzerine yazıcı, olayın çok kaygı verici olduğunu belirtti. Cep telefonunu önünde çekiçle parçalamıştı. Cüklü vekil bunu hiç beklemiyordu, kendisinden tahsil edilecek. Yazıcı, milletvekilinin çekiçle meclise girmesinin olayı daha önceden planladığının göstergesi olduğunu ifade ederek, fiilin hukuka aykırılığı çok açıkça ortada. Etik kurallara aykırı. Meclisin kesinlikle bir disiplin cezası uygulaması gerekir. Telefon kendisinin telefonu, o bakımdan bir ızrar suçu kapsamına girmez ama çekiçle meclise gelip kürsüden bu fiili kamunun önünde icra etmesi mutlaka disiplin yaptırımını gerektirir değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu'nun 7-8 saat ortadan kaybolmuş olması kuşkuları güçlendiriyor. Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusunla, hem zamanlama itibarıyla hem Gezi'nin açıklanan içeriği itibarıyla siyaseten izahı mümkün olmayan bir davranış biçimi olarak görüyorum yanıtını verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyarete yönelik icazet almaya gitti yorumunun hatırlatılması üzerine yazıcı, siz rasyonel olarak izah edemezseniz bunu, o zaman bunun arkasında demek ki orada gidip birileriyle konuşmak suretiyle olur alma hedefinin daha ön planda olduğu çıkarımı haksız bir yaklaşım değil. Takip edilirken 7-8 saat ortadan kaybolmuş olması da bu kuşkuları güçlendiriyor diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 saat boyunca kaybolmuştu. Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu ortaya çıktı. Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasına yönelik eleştirilerin mesmetsiz olduğunu ifade eden yazıcı, ilk kez bir milletvekilinin başka partiye geçmediğini ve bunun olan bir durum olduğunu söyledi. Yazıcı, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi. Görünürde Sayın Kılıçdaroğlu, aday olma konusunda bir tırmanış içerisinde yürüyor. Bakalım kurumlarında diğer arkadaşlar ne söyleyecek? Ama gözlemin Meral Akşener'in de aday olarak çıkabileceği yönünde. Akşener'in Altılı Masa'nın adayı olabileceği kanısındayım. Gözlemlerim bana bunu söyletiyor. İsmail Küçükkaya'dan çok konuşulacak Altılı Masa iddiası. Formül belli, ortak aday ve bakanlıklar. Cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene çekilmesi ihtimaline ilişkin soru üzerine yazıcı, seçimlerin 6 Nisan 2023'ten önceye alınmasının mümkün olmadığına işaret etti. Yazıcı, çünkü milletvekili seçimi kanununda, siyasi partiler kanununda ve seçimlerin temel hükümlerine ilişkin kanunlar yaptığımız değişiklik 6 Nisan 2023'te bir yılı dolduracak. Dolayısıyla bu kanun maddelerinin uygulanmasını göz ardı edecek bir seçim takvimi söz konusu değil şeklinde konuştu. Zaman zaman 14 Mayıs tarihinin dilendirildiğine dikkati çeken yazıcı, bu da bir yakıştırma olarak söyleniyor. Seçimler inşallah 18 Haziran tarihine denk düşüyor, 24 Hazirandan bir hafta önce pazar günü, inşallah 18 Haziran'da seçimler yapılacak dedi. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Akar'dan diplomasi trafiği. Ama haber mültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21-32'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Teğerli gol geldi ve yeni transfer gol yaptı değerli izleyenler. Ayak Larnaca 0 e, Fenerbahçe 1 UEFA Avrupa Liginde heyecan doğurup da Ayak arenada e, Fenerbahçe'nin plasmanda maçı Pavel Razoski yönetiyor. Maç şu an 48. dakika oynanıyor maçı sosyal medya kanallarımızdan özellikle big olaydan takip edebilirsiniz. Gergin bekle iş bitti çünkü ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinde gram altında sert 3 dolar ise bakın ne oldu. Son dakika habere göre. Yurt ve yurt dışı piyasaların merakla beklediği son dakika haber gel ya enflasyon verileri açıklandı. Dünya piyasalarında gözde döviz ve altın piyasasına gömülen AB enflasyona çevirmişti. AB enflasyonu ne kadar oldu? Enflasyon kararından sonra dolar ve altın fiyatları merak ediliyor. İşte haberin detayları. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu belli oldu. Altın ve dolar fiyatları veriden nasıl etkilendi? 2 Kasım'a kadar Son dakika Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu belli oldu. Altın ve dolar fiyatları veriden nasıl etkilendi? 2 Kasım'a kadar Yurt içi ve yurt dışı piyasalarının merakla beklediği son dakika haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri açıklandı. Dünya piyasalarında gözler döviz ve altın piyasasına yön veren Amerika Birleşik Devletleri enflasyonuna çevrilmişti. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu ne kadar oldu? Enflasyon kararından sonra dolar ve altın fiyatları merak ediliyor. İşte haberin detayları. Son dakika. Piyasalar bugün Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunu bekliyordu. Fed'in 2 Kasım'da yapacağı fonci toplantısında dördüncü kez 75 bas puanlık faiz artışının netleşmesinde belirleyici olacak enflasyon verisi nihayet açıklandı. Fed'in faiz kararının yanında para ve altın piyasaları da bu veriye odaklanmıştı peki Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu ne oldu Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkiledi işte haberin detayları son dakika Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu açıklandı Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu aylık yüzde 0,4 yıllık yüzde 8,2 oldu beklenti aylık yüzde 0,2 artışla yıllık enflasyonun yüzde 8,1 olması yönündeydi Çekirdek enflasyon da aylık bazda %0,6 ile %0,4 olan beklentilerin üzerine çıktı. Böylece enflasyonda 40 yılın zirvesi görüldü. Enflasyon verisi Fed'i nasıl etkiler? Enflasyon oranı Fed'in %2 orta vade hedefinin çok üzerinde. Dün açıklanan toplantı tutanaklarında geri kalmanın bedelinin hızlı gitmekten daha ağır olacağına vurgu yapıldı. Ancak faiz artışlarının bir yerden sonra da azaltılması gerektiği noktasında da fikir birliği var. Çekirdek enflasyondaki yükseliş enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam ettiğine işaret etti. Ekonomistler enflasyonda %8 seviyelerinin korunması ve istihdam sektöründe henüz faiz artışlarını alan olduğunun düşünülmesinin, FEDE 75 puan için açık kapı bıraktığını dile getirdi. Beklentiler ise... Kasım'daki 75 baz puanlık faiz artışının ardından aralıkta da 50 baz puanlık faiz artışı yapılarak yılın tamamlanması yönünde. Dolar'da son durum. Olumlu istihdam verisiyle yükselişe geçen dolar endeksi, enflasyon sonrası 113 üzerinde işlem görüyor. Yurt içinde ise dolar tl kuru yükselişini devam ettiriyor. Dün 18 dam kapanışı yapan kur bu sabah 18,58 seviyelerinden güne başlamıştı. Veri öncesi 18,60 sınırına kadar yükselen şu sıralar 18,57'nin üzerinde işlem görüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Üst üste 5 işlem günü düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, sabahın ilk saatlerinde 1670 dolardan işlem görürken, veri öncesi 1684 liraya kadar yükseldi. Veri sonrasında ise 1654 dolara geriledi. Altının gram fiyatı ise yükselişle başlamasının ardından 998.500 lira aralığında hareket ediyordu. Veri sonrası altının gram fiyatı %1,3 düşüşle 984 liraya kadar geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 8 Ekim'de biten haftada önceki haftaya kıyasla 9.000 kişi artarak 228.000'e çıktı. Piyasa beklentilerini aşarak 6 haftanın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 225.000 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşına başvuruların sayısı bir önceki hafta 219.000 olarak kaydedilmişti. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 5000 artarak 211.500'e çıktı. Süre gelen işsizlik başvuruları ise 1 Ekim'de biten haftada 3000 kişi artarak 1.368.000 seviyesine yükseldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Babalara doğum izni talebi. 40 gün, 6 ay. Sadece bir kere diyerek açıkladık. Araç fiyatlarını düşürür ÖTL ve KDL. Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu. En çok aranan haberler. Hırsız piyasalarında oluşan tüm verileri ait telif hakları tamamen hırsızı ait oku. Ok haber bir devam ediyor. Yaklaşık 21.32'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler penaltıdan ve durum 1-1 oldu. Ivan Troroski penaltıdan gol attı değerli izleyenler. Hakem düzeyü çalar çalmaz Arda Güler rekoru kırıyordu değerli izleyenler. UEFA Valpoli B grubunda yer alan Fenerbahçe ile Ayek Larnaca karşı karşıya geldi. Majinemiz 45. saniyesinde Arda Güler fırtınası esti hak alanında topla buluşan gençtim defans oyuncuları arasında çıkarak muazzam bir vuruşa imza attı. Kalecinin zorlukla çektiği top köşeye çıktı. Arda Güler'in golle burnu burna gelmesiyle kullanan rakıllara getirdi. Genç oyuncu bu golü atsaydı Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde attığı en erken gol olarak tarihe geçecekti. Skor. Skor. UEFA Avrupa Ligi. Arda Güler rekorla burnu burnuna geldi. Maçın hakemi düdük Çalar Çalmaz Bakın ne yaptı? Arda Güler, rekorla burun burnuna geldi. Maçın hakemi Düdüğü Çalar Çalmaz Bakın ne yaptı? defa Avrupa Ligi B grubunda yer alan Fenerbahçe ile AEK Larnac'a karşı karşıya geldi. Maçın henüz 45. saniyesinde Arda Güler fırtınası esti. Rakip ceza alanında topla buluşan genç isim, defans oyuncuları arasından çıkarak muazzam bir vuruşa imza attı. Kalecinin zorlukla çaldığı top kornere çıktı. Arda Güler'in golle bunun buruna gelmesi rekorları akıllara getirdi. Genç oyuncu bu golü atsaydı, Fenerbahçe'nin bu UEFA Avrupa Ligi'nde attığı en erken gol olarak tarihe geçecekti. Arda Güler Jorge Jesus'un Arda Güler tercihi ilk meyvesini verdi. Ligde yedek olarak soyunan genç oyuncu, bu UEFA Avrupa Ligi'nde A.E.K. Lanayaca maçında ilk 11'de başladı. Sarılacı civertlilerin 10 numarası maçın 45. saniyesinde inanılmaz işler yaptı. Az kalsın ve kırıyordu. Arda Güler maçın 45. saniyesinde rakip ceza sahası içinde adeta topla dans etti. Defans oyuncuları arasından müthiş bir şut çıkaran Arda, takımına korner kazandırdı. Gole yaklaşan Fenerbahçe'de rekor kaçmış oldu. En erken gol olarak tarihe geçecekti. Arda Güler'in bu vuruşu ağlarla buluşsaydı, Fenerbahçe, bu UEFA Avrupa Ligi'nde en erken golünü bulmuş olacaktı. Genç oyuncu kaçırdığı pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşadı. Arda güleri takım arkadaşları teselli etti. Görüntüler enden alınmıştır. En çok aranan haberler. İletişim, yardım, üyelik, gizlilik politik. Ama böyle terimiz devam ediyor yaklaşık 21.32'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> İktidarda muhalefeti karşı karşıya getirmişti. Bugün kabul edildi. Değerli izleyenler. Son dakika beni göre kamuoyunda sosyal medya yasası veya rezonformasyon yasası olarak da bilinen yasa teklifinin tartışmalarına sokak olan 29. maddesi T.M.G.E kurulunda kabul edildi. Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifinin... 29. maddesine göre gerçeğe aykırı bilgi yayınlar hapir cezası alacak. CHP'nin konuyu anayasa mahkemesine taşıması bekleniyor. Haber. Haber. Gündem. Son dakika. Dezenformasyon yasası teklifinde en çok o madde tartışılmıştı. Kritik 29. madde meclisten geçti. Son dakika. Dezenformasyon yasası teklifinde en çok o madde tartışılmıştı. Kritik 29. Madde Meclis'ten geçti. Son dakika haberi, kamuoyunda sosyal medya yasası veya dezenformasyon yasası olarak da bilinen yasa teklifinin tartışmalara konu olan 29. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifinin 29. maddesine göre gerçeğe aykırı bilgi yayanlar hapis cezası alacak. CHP'nin konuyu anayasa mahkemesine taşıması bekleniyor. Son dakika haberi, Hümde basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölüm görüşmeleri dün tamamlanmıştı. Yasa teklifinin 29. maddesi, muğlak bir anlam içerdiği yönünde eleştirilere neden olmuştu. Söz konusu maddede AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Gerçeği aykırı bilgi yayana hapis cezası. Söz konusu maddede yer alan hüküm şu şekilde. Sırf halk arasında endişe, Korku veya panik yaratmak saygıyla, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeği aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Meclis de gerginlik yarattı. Mecliste kanun teklifinin 29. maddesi görüşülürken CHP ve Hitli Milletvekilleri alkışlı protesto eylemi yapmıştı. CHP Mula Milletvekili Burak Erbae, teklifin görüşmeleri sırasında söz alarak beraberinde getirdiği çekiçle cep telefonunu kırmıştı. Bında ilginç protesto ol, cüddü vekil cep telefonunu kırdı. CHP, ertesi günü aynı gitmeyi planlıyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, biz son ana kadar uzlaşma aramaya devam edeceğiz. Geçerse anayasa mahkemesine yayınlandığı günün ertesi günü gitmeyi planlıyoruz demişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İmamoğlu'ndan eleştirenlere davet geldi. İğne atsanız yere düşmeyecek. Galata Kulesi'nde korkunç olay. Herkesin gözü önünde intihar etti. Çevredekilerin panik kameralara böyle yansıdı. Son oy oranını böyle açıkladı. Küsuratı da var. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. LSS. Son dakika haber.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 haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.31'e kadar değerli dostlar bu arada e, dolar günü 18.55 ile altın 9.97 ile 9.97.06 ile euro 18.18 ile 18 bitcoin e, ve İstanbul borsası günü 3.55'li günü e, yükselişe kapattılar. Putin inanıyordu Türkiye dünyanın en büyük yapacağız gaz deri izleyenler. Son dakika haberlerde bunu başka Erdoğan, Kazakistan'da Kadastranda aslan haber. O söyledi başkan böyle Putin e bir araya geldi. Kırkistlemede Putin Türkiye'de önemli açıklamalar yaptı. Dün Türkiye'de doğal gaz merkezi önerisinin ardından görüşüme ayrı bir önem kazanan Putin Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istediğini açıkladı. Haber. Haber. Dünya. Son dakika. Dünyanın gözü aslanıda. Kritik Erdoğan Putin zirvesi sona erdi. Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapmak istiyoruz. Son dakika. Dünyanın gözü aslanıda. Kritik Erdoğan Putin zirvesi sona erdi. Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapmak istiyoruz. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Aslanada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kritik zirvede Putin... Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Dün Türkiye'de doğal gaz merkezi önerisinin ardından görüşme ayrı bir önem kazanırken Putin, Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istediğini açıkladı. Son dakika haberi, Putin resmen duyurdu. Türkiye'de doğal gaz merkezi planına ilişkin yeni mesajlar verdi. Putin dün başkent Moskova'da Rus Enerji Haftası kapsamında yaptığı konuşmada Avrupa'ya sevkiyat için doğal gaz merkezi kurulabileceğini söylerken adres olarak Türkiye'yi göstermişti. Bugünkü konuşmasında da gaz tedarikinde Türkiye'nin güvenli güzergah olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akülü nükleer güç santrali'nin önemini vurgularken birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir diye konuştu. Öte yandan Astana'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi. İki liderin önemli mesajlar verdiği görüşme 15 saat sürdü. Türkiye üzerinden Avrupa'ya. İşte Putin'in açıklamalarından satır başları. Birinci, Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji kaynakları göndermeyi planlıyoruz. İkinci, gaz sevkiyat üssü herkes için faydalı olacak. Üçüncü, gaz tedarikinde Türkiye güvenli güzel bir ağır. Diğer alanlarda ise etkin olarak çalışmalarımız sürüyor. Ticaret hacminiz hızla artıyor. Dördüncü, Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz. Erdoğan, gaz tedariği için hazırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında şu cümleleri kullandı. 1. Gaz tedavini ülkemiz üzerinden yapmaya hazırız. Gelişmiş ülkelerden çok az gelişmiş ülkelere yapacağımız sevkiyat önemli. 2. İstanbul Mutabakatını güçlendirerek devam ettirmeniz, Rusya tanıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Akku'nun EDS mesajı, dünyada farklı bir ses getirecek. Birinci Akkuyu çok çok önemli bir adım. Akkuyu bizim %10 enerji ihtiyacımızı karşılarken Sinop'ta yüzde %20 enerji ihtiyacımız karşılanacaktır. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop'ta ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Devrimden Türk Akım Boru Hattı açıklaması Putin ve Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Kremlin'den de gaz merkezi açıklaması geldi. Açıklamada Türk akım boru hattı kuzey akımın yerine geçmeyecek. Farklı kapasitelerden bahsediyoruz ifadelerine yer verildi. Son dakika, Putin tüm dünyaya Türkiye'de kurabiliriz diyerek duyurdu. Türkiye'den ilk açıklama geldi, teknik olarak mümkün. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kuzey Kore'nin balistik füze hamlesi sonrası harekete geçtiler. F-35 savaş uçakları birer birer havalandı. Fatih Portakal, bu fotoğrafla paylaştı. Erdoğan'ı başarılı buluyorum. Ankara'da kriz büyüyor. Vatandaşlara SMS gönderildi. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. RSS. Son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finanse seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi MyNet.com MyNet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz Haber ve devam ediyor yaklaşık 21.32'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz yarı biterken e, skor 2-0 oldu değerli izleyenler ve ikinci yarıda UEFA e, Avrupa Ligi'nin heyecan dorukta Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda maç oynanıyor maçı Pili yönetiyor Beşiktaş Başaklığı Ligerts'ı konuk ediyor değerli dostlar grup maçlarında ve 2-0 şu an önde önderliğine götürüyor maçı Metapol Başakşehir 10 dakika Deniz Türüç ve 5. dakikada Stefanla Oka'yla golü kaydeden içimler değerli izleyenler. E Bu maçımızı sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Promosyon heyecanında yeni hamle iptal edildi değerli izleyenler. Vatandaşlarının yakından takip ettiği promosyon ödemelerinde heyecan devam ediyor. Özel sektör ve kamu kuruluşlarında promosyonla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde emekli promosyonun yar yarışına kamu bankaları dahil oldu. Alman yeni karar ile emekli maaş promosyonu kamu bankaları için 5 bin liraya kadar yükseldi. Öte yandan promosyonlarla ilgili yeni haber geldi. İnans, finans, ekonomi. Promosyon heyecanında yeni hamle. Promosyon ücreti iptal edildi. Promosyon heyecanında yeni hamle. Promosyon ücreti iptal edildi. Vatandaşların yakından takip ettiği promosyon ödemelerinde heyecan devam ediyor. Özel sektör ve kamu kuruluşlarında da promosyonla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde emekli promosyon yarışına kamu bankaları da dahil olduk. Alınan yeni karar ve emekli maaş promosyonları kamu bankaları için 5 bin liraya kadar yükseldi. Öte yandan promosyonlarla ilgili yeni haber geldi. 744 çalışanı ilgilendiren promosyon heyecanında son perde. Yalova Belediyesi Şirketi Personel AŞ ile bir banka arasında 744 personeli ilgilendiren maaş promosyon sözleşmesi edenecek ücretli tatmin edici artış yapılmaması nedeniyle iptal edildi. 17 ay önce 3 yıllık imzalanan sözleşmenin güncellenmesi amacıyla banka ile yürütülen görüşmelerden istenen netice alınamaması üzerine sözleşme feshedildi. Yeni ihale 18 Ekim Salı günü saat 11'de belediye meclis salonunda yapılacak. Özel bankalardan sonra kamu bankalarından da memuru sevindirecek promosyon hamlesi. Vakıf Bank, Bank ve Ziraat Bankası harekete geçti. Personelimizin her zaman yanındayız. Konuyla ilgili bir süredir detaylı bir çalışma yürüttüklerini belirten Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, şöyle konuştu. Ekonomik koşulların değişmesi nedeniyle banka ile rakamın güncellenmesi için görüşmeler yaptık. Ancak bizleri tatmin eden bir rakam ortaya çıkmadı. Sözleşmenin bitimine 19 ay olmasına rağmen personelimizin yararına olacak şekilde sözleşmeyi fesilletme kararı aldık. 18 Ekim Salı günü için tüm bankalara davette bulunduk. 3 yıllık, Personel AŞ bünyesinde yer alan 744 personelimizi kapsayan yeni bir maaş sözleşmesi için ihale gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki personellerimizi mutlu edecek yeni bir promosyon anlaşması imzalayacağız. Kadrolu personellerimiz ve memurlarımız içinde görüşmelerimiz devam ediyor. Personellerimizin refahı ve iyiliğine olan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. İlla Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Babalara doğum izni talebi. Ana haber ülkenimiz devam ediyor yaklaşık 21.32'ye kadar bir diğer haberimize geçiyoruz. imaj olay olmuştu sırrı ortaya çıktı değerli izleyenler Oğuzhan Koç'un bıyığı olay olmuştu yeni imajının sırrı ortaya çıktı. Diyarbakır Konserine bıraktığı bıyıklara çıkan Oğuzhan Koç dünyaca ünlü yıldız Firde Mekori benzetilmişti. Yeni imajıyla herkes yaşanan Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü. Magazin magazin Güncel Oğuzhan Koç'un bıyığı olay olmuştu Yeni imajının sırrı ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un mıyığı olay olmuştu. Yeni imajının sırrı ortaya çıktı. Diyarbakır konserine bıraktığı bıyıplarıyla çıkan Oğuzhan Koç, dünyaca ünlü yıldız Freddi'ye mercurye benzetilmişti. Yeni imajıyla herkesi şaşırtan Oğuzhan Koç'un mıyığının sırrı çözüldü. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da verdiği konsere bıraktığı bıyıplarıyla sahneye çıkan Oğuzhan Koç, Yeni tarzıyla müzik efsanesi Queen grubunun solisti şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş Freddie Mercury'ye benzetilmişti. Filmdeki rolüne hazırlanıyor. İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç'un bıraktığı yıl bir, bir imaj çalışması olmadığı bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktığı ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'tan yeni imaj. Görenler tanıyamadı. Oğuzhan Koçlu'nun sinema filmindeki canlandırdığı karakteri sosyal medyada merak konusu oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi. O da oyuncu çıktı. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.32'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Başakşehir adeta coştu. İstanbul'da fark açılıyor değerli izleyenler ve skor şu anda 3-0 oldu ve şu anda en son golü 72. dakikada Stefano Okar'la atıyor değerli izleyenler. Heptik yolunda da önemli adım atıyor değerli izleyenler ve maçı sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Olay iddia geldi. Selen Selengil'den Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Daktkar hakkında olay sözler geldi. Evde terör estiliyormuş denirdi. Fiyaz Aklan'la olaylı şekilde boşanan ve kısa süre sonra kendisine 21 yaş küçük İranlı modacı Samar Daktkar'a biriktirik yaşamaya başlayan Özcan Deniz hakkında Selen Selengil'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İddiaya göre genç sevgili Deniz'in ailesine terör estirilir. Magazin, Magazin, Güncel. Seren Serengilden Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dardar hakkında olay sözler. Evde terör istiyormuş. Seren Serengilden Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dardar hakkında olay sözler. Evde terör istiyormuş. Feyza Aktanlı olaylı şekilde boşanan ve kısa süre sonra kendisinden 21 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'la birliktelik yaşamaya başlayan Özcan Deniz hakkında Seren Seren Gilden çok konuşulacak bir iddia geldi. İddiaya göre genç sevgili Deniz'in ailesini terör estiriyor. Feyza Aktanlı olaylı şekilde boşanan Özcan Deniz, kısa süre sonra İranlı modacı Samar Dadgar'la sevgili olmuştu. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile evli olduğu esnada Samar Dadgar ile ilişki yaşadığı iddiaları gündemdeydi. Bu sebeple Deniz'in ailesi genç sevgiliyi istemiyordu. Sabah yatak odasında. Son olarak Deniz'in sevgilisi hakkında Seren Serengil'den bir iddia ortaya atıldı. Seren Serengil yer yerinden oynayacak. Boşanma esnasında Özcan evinde annesiyle yaşıyor. Ablası da aynı evde. Fakat o süreçte Özcan kızı eve getiriyor. Boşanmadan daha. Anne ve abla bunu gizliyor. Kadın sabah yatak odasından yardımcıya mesaj atıyor. Buraya gel şunu yap bunu yap. Ben bu mesajları okudum. Kadın da Özcan'ın ablasına gidip patlıyor iddiasında bulundu. Seren Serengil konuşmasının devamında Özcan'ın ablasına tehditlerde bulunuyor. Kayıtlar aldım. Beni kızdırma diyerek. Kadın da korkuyor. Neyi çekiyor ne çekmiyor dedi. Seren Serengil daha sonra Özcan Deniz'in sevgilisinin yalan söyleyerek anne ve ablayı evden attırdığını da iddia etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İmajı olay olmuştu. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21-32'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosu doğanın ağaç köylerinden kova kova çıktı. Görenler hayal düştü. Son bal bükücü deniyor buna, ağaç gövdesinden kova kova çıktı, görenler hayrete düştü. Elazığ'ın Alacakay ilçesinde bir ağacın gövdesini açan köylüler kova kova balla karşılaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtada bir kişi ağaçtan bal çıkartan kişiye son bal bükücü dedi. Haber Haber Yaşam Son bal bükücü Ağaç gövdesinden kola kola çıktı, görenler hayrete düştü. Son bal bükücü Ağaç gövdesinden kola kola çıktı, görenler hayrete düştü. En azın Alacakaya ilçesinde bir ağacın gövdesini açan köylüler, kola kola balla karşılaştı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kayıtlarda bir kişi, ağaçtan bal çıkartan kişiye son bal bükücü dedi. Alacakaya ilçesine bağlı halkalı köyünde dere yataklarında suya gelen arıları takip eden köylüler, ilk etapta arıların yuva yaptığı ağaç kolluklarını ve kayalıkları tespit ediyor. Bu yuvaları işaretleyen köylüler, asak zamanı söz konusu alana giderek arıların yaptığı balı topluyor. Bu çerçevede köylüler daha önce tespit ettikleri bir ağaca geldi. Büyük bir özenle ağaca ve arılara zarar vermeden gövdeyi açan köylüler, kova kova doğal bal ile karşılaştı. Son bal bükücü Kovalara doldurulan ballar daha sonra eve götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. alındı. Kayıtlarda bir kişi tarafından görüyorsunuz arkadaşlar. Kaymak kaymak son bal bükücü denildiği duyuldu. İldiya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.32'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. %50 indirim tartışmaları büyüyor. Bir ile daha sıçradı. CHP'nin teklifi kabul edilmedi. Ankara su indirimi kriz yaratmıştı. Karamanmaraş Belediye Meclisi'nde su indirimi teklifi AK Partililerin odaylar edilirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararlar su tarifelerine %50 indirim yapılmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu karara karşı çıkmıştı. Bir benzer olay da Karamanmaraş'ta belediye meclisinde yaşandı. Ama sonuç farklı çıktı. Karamanmaraş Belediye Meclisi'nde CHP ve Parti'nin su fiyatlarına Ankara'da yapıldığı gibi %50'nin yapılması teklifi AK Parti üyelerin oylarıyla reddedildi. Haber. Haber. Güncel. Ankara'da su indirimi kriz yaratmıştı. Karamanmaraş Belediye Meclisi'nde su indirimi teklifi AK Partililerin oylarıyla reddedildi. Ankara'da su indirimi kriz yaratmıştı. Kahramanmaraş Belediye Meclisi'nde su indirimi teklifi AK Partililerin oylarıyla reddedildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla su tarifelerine %50 indirim yapılmış, Ankara Büyükşehir Belediyesi bu karara karşı çıkmıştı. Bir benzer olay da Kahramanmaraş'ta belediye meclisinde yaşandı ama sonuç farklı çıktı. Kahramanmaraş Belediye Meclisi'nde, CHP ve İYİ Parti'nin su fiyatlarını Ankara'da yapıldığı gibi %50 indirim yapılması teklifi AK Partili üyelerin oylarıyla reddedildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan oturumda alınan su ücretlerine %50 indirim kararına tepki göstererek mecliste alınan bu karar su indirimi kararı değil, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin aski, iflas ettirilmesi kararıdır açıklamasını yapmıştı. %50 indirim Talebi Ankara'daki kriz gündemden düşmemişken bir benzer olay da Kahramanmaraş Belediye Meclisi'nde yaşandı. Cıkkı bir meclis üyesi, İYİ Parti ile birlikte su fiyatlarının %50 indirilmesi talebinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden %50 indirim kararına tepki. Asgari ücret %81 arttı sözleriyle karşılık verdiler. Koton'unla konuşan CHP Meclis Üyesi şu ifadeleri kullandı. Başkanım biz şimdi Kahramanmaraş'ın suyu çok yüksek içtiğini görüyoruz. %50 indirim yapılmasını teklif ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti olarak biz imza attık. Bunu oylamanızı istiyoruz. Vatandaşımızın suyu çok pahalı içtiği bir gerçektir. Biliyorsunuz Ankara'da da %50 indirim oldu. Biz Kahramanmaraşlı halkımızın da %50 indirim almasını istiyoruz. Gerekçemiz vatandaşa yardımcı olmak, vatandaş çok zor durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu yaptıysa Kahramanmaraşlı halkımızın da suyu ucuza içmesini istiyoruz. Oylamanızı istiyoruz. Teklif reddedildi. Meclis başkanının kararıyla yapılan oylama sonucunda teklif oy çokluğuyla reddedildi. Teklifi AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri hayır oyu verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Barışma teklifini reddetti. Eski sevgilisi sokakta dehşeti yaşattı. Ekim ayının merakla beklenen anketi yayınlandı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.32'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Batu yine attı değerli izleyenler ve skor 2-1 oldu ve maç 82. dakikada oynanıyor değerli izleyenler. Batu golü 80. dakikada penaltıdan kaydetti ve bu maçı ve daha fazlasını sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. F-35'ler birer birer havalandı. Çünkü kritik hamle sonrası harekete geçtiler değerli izleyenler. Kuzey Kore'nin balistik füze hamlesi sonrası harekete geçtiler. F-35 savaş uçakları birer birer havalandı. Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilimlere bir yenisi daha eklendi. Son olarak Kuzey Kore'nin Doğu, Deniz Doğu Denizi'ne balistik füze fırlattı ve Güney Kore sınırında 10 savaş uçağıyla devreye attı bildirilmişti. Bölgede yaşanan hareketlik sonrası Güney Kore'ye ait 12 adet F-35A savaş uçağı havalandı. Haber. Haber. Dünya. Kuzey Kore'nin balistik füze hamlesi sonrası harekete geçtiler. f 35 savaş uçakları birer birer havalandı. Kuzey Kore'nin balistik füze hamlesi sonrası harekete geçtiler. f 35 savaş uçakları birer birer havalandı. Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilimlere bir yenisi daha eklendi. Son olarak Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne balistik füze fırlattığı ve Güney Kore sınırında 10 savaş uçağıyla devriye attığı bildirildi. Bölgede yaşanan hareketlilik sonrası Güney Kore'ye ait 12 adet F-35A savaş uçağı havalandı. Kuzey Kore'nin Güney Kore hava sahası yakınlarında 10 adet savaş uçağı uçurmasının ardından Doğu Denizi'ne balistik füze attığı bildirildi. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne tanımlanamayan balistik füze atışı yaptığını duyurdu. Moskova'dan havalansa Paris'i vurabilir. Menzili tam 2000 km, dünya medyası kimin o fotoğrafını konuşuyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, balistik füze atışının öncesinde Güney Kore Hava sahasının 25 km kuzeyinde Kuzey Kore Hava Kuvvetleri'ne ait 10 adet savaş uçağının tespit edildiği kaydedildi. F-35'ler havalandı. Açıklamada, Güney Kore'nin Kuzey Kore uçaklarına 12 adet F-35A savaş uçaklarıyla karşılık verdiği belirtildi. Kuzey Kore, yaptığı açıklamada, son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin meşru müdafaa olduğunu öne sürmüştü. Son iki haftada 8. füze atışı yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzey doğusundan geçerek Pasifik Okyanusuna düşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne, Japon Denizi, karadan karaya 4 füze ateşlemişti. Kuzey Kore'den gözler. Japonya ve Güney Kore'den peş peşe açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri gemileri bölgede. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore yarımadasından ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu denizine döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore 6 Ekim'de Doğu denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu denizi bitişindeki uluslararası sularda antidenizaltı tatbikatı düzenlemişti. Pyongyang yönetiminin 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, kararlarını ihva ederek 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fransa'da akaryakıt krizi büyüyor. Putin'in önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi. Sır gibi korunuyordu, artık gün yüzüne çıktı. Durun En çok aranan haberler. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.32'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Soklar tükendi, oyuk dedikeni üstünde ezanlere akın ettiler değerli izleyenler. Nükleer olaylara karşı takviye e, tavsiye edilmişti. O Avrupa ülkesinde halk ezanlere akın etti. IOT tablet sokları tükendi. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle nükleer tehdidin gün geçtikçe arttığı Avrupa'da gergin bekleyiş ve korku devam ediyor. Olası Rus işgal tehdidi nedeniyle NATO'ya girmek için başvuruda bulunan Finlandiya'da Nükleer olaylara karşı Sağlık Bakanı tarafından tavsiye edilen iot-tablet stokları tükendi. Haber. Haber. Dünya. Nükleer olaylara karşı tavsiye edilmişti. O Avrupa ülkesinde halk eczanelere akın etti. Iot-tablet stokları tükendi. Nükleer olaylara karşı tavsiye edilmişti. O Avrupa ülkesinde halk eczanelere akın etti. Iot-tablet stokları tükendi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle nükleer tehditin gün geçtikçe arttığı Avrupa'da gergin bekleyiş ve korku devam ediyor. Olası bir Rus işgali tehdidi tehlikesiyle NATO'ya girmek için başvuruda bulunan Finlandiya'da, nükleer olaylara karşı Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edilen tablet stokları tükendi. Finlandiya'da Sağlık Bakanlığı'nın bölgede nükleer bir olay yaşanması ihtimaline karşı kullanılması tavsiyesinde bulunduğu tabletlerin stokları tükendi. Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nükleer bir olay gerçekleşmesi ihtimaline karşı halka iot tablet kullanılmasını tavsiye etti. Putin'in nükleer saldırı tehdidi Ukrayna'yı harekete geçirdi. Felakete hazırlık başladı. Halka iot tabletleri dağıtılıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir nükleer tesisteki kaza, tiroid bezinde birikebilen radyoaktif salınımına yol açabilir ifadeleri kullanıldı. Eczanelere akın ettiler. Söz konusu açıklamanın ardından halkın eczanelere akın etmesiyle ülke genelinde iot tablet stokları kısa sürede tükendi. Bakanlık, söz konusu tabletleri 3-40 yaş aralığındakilerin kullanması tavsiyesinde bulundu. Putin'in tehdidi sonrası Orta Avrupa'da büyük panik. Halk eczanelere koştu. Evde kalın. Putin yandan bakanlık, radyasyonla ilgili acil bir durumda, İnsanların kendilerini radyasyondan korumasının en önemli yolunun evlerinde kalmaları olduğunu kaydetti. Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenliği Kurumu Başkanı Petteri Tijpan'a, evet, Ukrayna'daki savaş, bakanlığı talimatların güncellenmesini etkiledi. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığında insanlar güncel talimatlara sahip olmalıdır dedi. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kuzey Kore'nin balistik füze hamlesi sonrası hareket eklenmiştir. Ve bu haberimizle birlikte tarikhaber.com anı haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsunuz. Haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleyin. yer alan reklamlara tıklayarak bizi destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir da Türkiye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar. Devletin son çıkın.